Herkese merhaba. Bugün çok uzun zamandır istediğiniz bir videoya şu anda başlamış bulunuyorum. Böyle daha dinamik, sürekli evde oturmadan konuştuğum ve biraz da böyle çalışma düzenime, dışarıda çalışmama vesaire sizi de kattığım bir video olsun istiyorum. O yüzden karşınızda 2021'de İngilizce öğrenme taktikleri videosu başlıyor. Kafeye doğru yol alacağız. Orada ben biraz kahve içerken çalışıyor olacağım ve gün içerisinde sizinle bu taktikleri konuşuyor olacağız, beraber de uyguluyor ve bakıyor nasıl ne yapılacak öğreniyor olacağız. You mean bread and Oh yes, of course geldik ve kafemi aldım bilgisayarın yanımda, defterin yanımda. Çalışmaya başlayacağım ve yavaş yavaş sizlerle de taktiklerimize geçeceğiz. Şu an içinde bulunduğumuz yılda artık böyle motive olmak, geleceğe dair hayaller kurmak biraz zorlaştı maalesef ve ben bu kanalda bunu değiştirmeye çalışıyorum. Eğer sizde böyle yeni yılın başında 2021'de şunu yapacağım, İngilizceyi şöyle çalışacağım ya da işte yeni bir fobiye başlayacağım, yeni bir başlayacağım ee, dediyseniz ama yapamadığınızı düşünüyorsanız bu geç değil. Hala bunun için şansımız var. O yüzden bu videoyu izlemeye devam edin. Size bu konuda yardımcı oluyor olacağım. Aslında bu süreçte en önemli şeylerden biri tükenmiş hissetmemek ve motivasyonumuzu hep en üst noktada tutmak. Çünkü kolay bir süreç değil. Bu arada tam bu videoyu çekerken az önce Instagram'ıma tükenmişliğe e, engel olmak için ne yapabiliriz adlı bir yazı ekledim. Eğer böyle yazılar okumak istiyorsanız her pazar böyle bir motivasyon ve kişisel gelişim yazısı eklemeye çalışıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aslında bu videoda size um Biraz daha böyle genel olarak kendimizi nasıl yenileyip nasıl tekrar İngilizce öğrenme, İngilizce çalışma sürecine girebiliriz. Bunu anlatıyor olacağım ve bunu anlatırken tam 4 tane adımdan bahsediyor olacağım. Bu adımlardan birincisi tabii ki de aslında hangi dili öğrenmek istediğinize karar vermek. Ama siz zaten bu kanala ya da bu videoya İngilizce için geldiyseniz ve evet ben eminim İngilizce öğrenmekten diyorsanız o zaman siz tam tersi bu İngilizceyi neden öğrenmek istediğinize dair bir sebep, bir motivasyon bulmalısınız. Bunun için çok güzel aslında seçenekler var. Belki ileride gitmek istediğiniz bir ülke, Amerika, İngiltere'yi görmek istediğiniz, orada yaşamak ya da orada eğitim görmek, çalışmak istediğiniz için öğreniyor olabilirsiniz. Belki bir akrabanız İngilizce konuşuyor, bir sevdiğiniz arkadaşınız, belki de erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız İngilizce konuşuyor. Onunla daha iyi konuşmak, onunla daha daha iyi iletişim kurmak için istiyor olabilirsiniz. Belki İngiltere'nin, Amerika'nın dili öğrenmek istediğiniz ülkenin tarihini, kültürünü, yapısını merak ediyor ve bununla ilgili daha çok bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Ya da ve ya da sadece bir film izlemiş olabilir ve ben İngilizce öğrenmek istiyorum demiş de olabilirsiniz. Ee, gerçekten sadece o dili duymayı seviyor ve onu konuşabiliyor olmak istiyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun en önemlisi bir sebebiniz bir motivasyonunuz olması. O yüzden ilk adımımız bu motivasyona karar vermek. Yeter ki kendinize ait bu motivasyonu bulun. İkinci adımımızla evden devam ediyoruz. İkinci adımda ise artık gerçekten motivasyonumuzu, sebebimizi belirledik ve şimdi zaman geldi. Artık ne kadar zamanımız olduğunu belirlememiz lazım. Bu şu demek. Yani benim gün içerisinde, hafta içerisinde bu ay boyunca ne kadar zamanım var bu çalışmaya kendimi verecek? bu İngilizce öğrenimine vakit ayıracak ne kadar vaktim var. Realistik olmak çok önemli çünkü hayalperest bir zaman dilimi ve hedef koyup onu gerçekleştiremediğimizde bu bizim motivasyonumuzu maalesef düşüren bir şey. O yüzden gerçekten ne kadar vakit ayırabilirim bu konuda realistik yaklaşmak en önemlisi. Aynı zamanda bu adımda sabah mı daha iyisiniz? Akşam mı? Daha çok çalışmayı seviyorsunuz. Sabah dinamik bir insan mı oluyorsunuz? Sabah yeni bir şey öğrenmek sizin için daha mı iyi? Yoksa akşam karanlığında odanızda bir ışıkla bunu yapmak sizin için daha mı güzel? Buna da karar vermek çok önemli. Mesela ben sabah insanıyımdır ve sabah kalktığım zaman daha dinamik, daha mutlu, daha motive olduğunu düşünürüm. Ee, aynı zamanda kısa kısa çalışmalar mı sizin için daha verimli, yoksa uzun çalışma saatler mi sizin için daha verimli? Buna da karar vermek çok önemli. Eğer kısa kısa diyorsanız belki yarım saatlik çalışmalar aralara e, aralar koyarak. Belki günlere yarayarak. Yok diyorsanız ben bir gün oturacağım ve 5 saat çalışacağım. Bu bana en iyi geliyor. Sonra da 3 gün, 5 gün çalışmayacağım. Sizin kendinizi tanımanızla ilgili tamamen. O yüzden burada bir önceki çalışmalarınızdan, derslerinizden, okul hayatınızdan birazcık gözlemlediğiniz siz için kararlar veriyor olacaksınız. Üçüncü adım ise e, çalışmak için kaynak bulmak kısmı. Bu noktada da yine aslında kişisel bir durum bu. Çünkü kime hangi kaynağın daha iyi geldiğini ancak siz kendiniz bilebilirsiniz. O yüzden en önemlisi sizin için en faydalı olabilecek ve size en iyi verimi verebilecek kaynakları bulmak bu adımda. Ama benim size örnek vermemi isterseniz bunlara e, vocabulary source'ları yani kelime kaynakları, gramer çalışma kitapları, girebilir. çocuklara göre olan okuma kitapları da bunlardan biri olabilir. Size özel bir çalışma defteri de bunlardan birinde olabilir. Ve tabii ki de her zaman bahsettiğim televizyon serileri, filmler, müzik, youtuberlar, youtube videoları bunlar da bir kaynak olabilir. Bunların arasından ya da sizin aklınıza gelen bambaşka bir kaynak olarak Öncelikle size uygun olan kaynakları şöyle bir gözden geçirip Sahitela ben ilk İngilizce videomda size flash kartlardan bahsetmiştim ve e, bin kelimeyi bulalım vesaire demiştim ama belki bu çok uçuk geliyor ama şunu söyleyebilirim ki bence en common dedikleri yani en çok kullanılan kelimeleri bulmak her zaman için güzel bir yöntem. Mesela bu bir kaynak, kendi oluşturduğum bir kaynak. Böyle bir kaynağı elimizle oluşturmak istemiyorsak Quizlet'ten dijital kartlarda oluşturabilirsiniz. Çok aslında fazla imkanınız var bu konuda videoları izlemek, müzik dinlemek kısmına gelince de bence her zaman bir dili duyarak öğrenmek çok faydalı. O dili hem duyup hem de aslında görsel bir veriyle oturttuğunuzda, yani genel olarak konuyu daha iyi anladığınızda sizin için bence çok çok faydalı bir öğrenme şekli oluyor. Aynı zamanda ben bir şeyleri izlerken hep böyle ee, tekrar etmeye çalışıyorum nasıl dendiğini. Böylece aksanıma da yardımcı oluyor. Belki çok sevdiğiniz şarkılardan özellikle İngilizce'nizi geliştirmek için hoşunuza giden bir Spotify listesi yapabilirsiniz. Belki başka bir videoda yapabiliriz. Her videonun bahsettiğim gibi bir gir defteriniz olsun diyorum ben. Çünkü ben yazarak öğrenmeyi o kadar çok seviyorum ve yazarak öğrenmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de buna inanıyorsanız kendinizin bir İngilizce defteri olabilir ve tüm öğrendiğiniz şeyleri oraya not aldığınız, tekrar edebildiğiniz sizin için müthiş bir kendi kendinize oluşturduğunuz kaynak olabilir. Bunlar tamamen sizin kendi kişiliğinize göre karar vereceğiniz yine şeyler detaylı olarak çalışma planlarını neler yapmak istediğinizi bilemiyorsanız, öncelikle en en başta yaptığım bir ayda İngilizce Öğren videoma bu videodan sonra tıklamanızı öneriyorum böylece daha çok çalışma anında uygulayabileceğiniz taktiklerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda beraber İngilizce çalışalım videomda. Bence göz atmayı unutmayın çünkü çok güzel böyle beraber bir çalışma programı yarattığımız bir videoda o iki video sizin için çok faydalı olacaktır bu etapta. En önemlisi aslında önce daha genel amaçlar yaratıp daha sonra onları küçük amaçlar haline dönüştürmek. Yani çok genel, çok büyük kendinizi zorlayıcı ve motivasyonunuzu böyle sürekli düşürücü amaçlardan önce bir küçük amaca doğru gitmekte fayda var. Belki bu bir aylık değil de bir haftalık çalışma programınızı yapmak bile olabilir. Ve Biraz önce dediğim gibi aslında herkesin kendi öğrenme hızı, herkesin kendi öğrenme stili var. Lütfen bunu unutmayın. Bir dil öğrenirken kimseye yarışta değilseniz, yeni bir şey öğrenirken hiç kimseyle kendinizi karşılaştırmanıza ya da bir yere yetişmenize gerek yok. Tamamen kendinizle yarıştığınız bir süreç bu. O yüzden kendi düzeninizi, kendi hızınızı, kendi programınızı bulmanız en en önemlisi. Böyle bir çok fazla e, deli gibi sabah akşam çalışmak da bence doğru değil. O yüzden e, böyle güzel bir denge oturtmakta fayda var. O yüzden böyle planınızı yaparken o dengeyi düşünerek de planlarsanız sizin için çok daha güzel olacaktır. Ve adımların sonuna geldik. Sizler için 2021'de hala yeni bir dil ya da İngilizce öğrenmek istiyorsanız uygulayabileceğiniz 4 tane adımdan bahsettim. İngilizce ya da başka bir dil için bu 4 adımı öncelikle uygulayarak en azından çalışma düzeninize geçmek için çok güzel bir plan yapabilirsiniz ve daha sonrasında dediğim gibi diğer tüm İngilizce videolarımda detaylı çalışma taktikleri, çalışma alanları çalışma kaynakları var. Onlara da bu videodan sonra ziyaret edebilirsiniz. Umarım siz sizin için faydalı bir video olmuştur. İngilizce öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek, kendinizi geliştirmek, yurt dışında yaşan ve çok daha fazlası eğer sizin ilgin alanınızdansa lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda İngilizce konuştuğum, İngilizce olarak Türkçe altyazı koyduğum videolar da var kanalında. Sizler için çok faydalı olabilir hepsi. Lütfen hepsine göz atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Can't say Bye-bye.